Sayın Gülten Hanım, hangi durumlarda çocuk ergen psikoloğuna gidilir? Eğer bir çocuk davranış problemi gösteriyorsa, bu davranış problemi aileyi ve yaşadığı toplumu, gittiği kreşi, okulu ya da sosyal çevresini etkiliyorsa, evet o çocuğun bir yardım alması gerekir. Buna önce ebeveynin karar vermesi gerekir, benim çocuğumun yardım alması gerekir. Çünkü dışlanmak dediğimiz şey diğer çocuklar tarafından ve ebeveynler tarafından çok çabuk olur. Özellikle evlerimizin paşaları, beyleri, çocuklar, prensesleri kreşe ya da anaokuluna gittiği zaman ya da ilkokula gittiği zaman davranış problemi gösterdiğinde çok çabuk dışlanırlar. Bizim bu travmayı gördüğümüzde hemen bir uzmandan yardım alıp topluma çocuklarımızı hazırlamamız gerekir. Ne yazık ki yeni sistem ebeveynler çocuk odaklı çalıştıkları için Çocuğun her dediği yapılıyor, çocuğun her istediği yerine getiriliyor ve çocuk kendini her şeyde birinci nesnel olarak görüyor. Yani neler önerirsiniz ailelere, velilere? Şimdi tabii ki önce velilere davranış problemi olan bir çocuk gördüğümüz zaman ya da kendi çocuğumuz olduğu zaman bir uzmandan yardım almak en doğrusu. Burada ebeveyn, bu işi ben kendim çözümlerim dediği zaman vakit geçmiş oluyor ve katatoniye giriyor bütün davranışlar. Daha sonra da toplumla yüzleştiği zaman, evet orada daha çabuk çocuğun psikolojisi bozulur, dışarıdan gelen negatif etkiler çocuğu yetkiliyor. Bir uzmanla çalışmak, yanlış davranışlarda bu. En basit tırnak yeme'den, gece altı silatmadan, öfke nöbetlerinden ya da iletişim probleminden başlayalım daha ağırlığına doğru gittiği zaman, Bizim bir uzmandan yardım almamız gerekir. Eskiden bunları ebeveynler zamanına bırakırlarmış. Fakat sonra görüyoruz ki ergenlik döneminde büyük bir buzdağı çıkıyor ortaya. Biz daha buzdağı başlamadan bunu bir toparlayalım. Çocuklarımız toplum içinde nasıl davranmalarını gerektiğini, hayat kriterlerini nasıl yükseltmelerini gerektiğini öğrensinler.